Bugün 9 Mayıs 2 yıl oldu bu şarkıda benden sana Seni seviyorum Güzel gülü Geceleri sorma Cevabını veremem Büyü bana Ben önümü göremem Bak uçuyorum ama senle çok tatlı güzel Rüyadayım ama senle çok mu çok özel bu Geceleri bana sorma Cevabını veremem Baby bana bakıp oyna Ben önümü göremem Bak uçuyorum ama senle çok tatlı güzel bu Rüyadayım ama sanki çok mu çok özel ya Baby beni alıkoyma Çözemem ne var aklımda Beni başa sona koyma Ben böyleyim ortada Dolanırım boynunda Kalırım nefes nefese Sana bırakırım sonra Kilitlendik sanki kafese Gel yanıma Gel gidelim uzaklara sarılalım Bana sorma Cevabını veremem Bebe bana bakıp oyna Ben önümü göremem Bak uçuyorum Ama senle Çok tatlı güzel Bir rüyadayım Ama çok güzel Baby duruşun bakışın çok otantik Gördüm seni oldum bir romantik Mini Cooper son model otomatik Ben anlamadım sen ne ayaksın Gündüz iş geceleri full party Bize gerekiyor sanki bir paramatik Vuralım para yapalım Mara tatil ha. Geceleri bana sorma Baby bana bakıp on Altyazı M.K.